Srebrenica ve Kaptan Amerika 1992'de Sırplar yıllardır bir arada yaşadıkları Müslüman boşluklara saldırmaya başladı. Bosnalılar hazırlıksız yakalanmıştı. Sırplar doğuya doğru ilerleyip Srebrenica şehrini ele geçirdiler. Tarihin en korkunç saldırılarına maruz kalan Bosnalılar toparlanıp direniş geliştirdiler. Birkaç ay sonra Srebrenica'yı geri aldılar. Avrupa'nın göbeğinde bir katliam yaşanıyordu ve dünya bunu sessizce izliyordu. Vahşet, 4 yaşında bir çocuğun, çocukları küçük kurşunlarla öldürürler değil mi anne? Sözleriyle hafızalara kazınacaktı. Sırplardan kaçan Bosnalılarla şehrin nüfusu iyice artmış, bu kez de kıtlık baş göstermişti. Birleşmiş Milletler, Srebrenica'yı güvenli bölge ilan etti. Ve 400 Hollandalı askeri şehri koruması için gönderdi. Bu korumanın karşılığında halkın elindeki silahları toplattı. Miladiç Komutası'ndaki Sırp askerler şehir için büyük tehdit oluşturmaya başlamıştı ve Hollandalıların koruma konusundaki yetersizliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de bir şey yapmayacağı gün gibi ortadaydı. Bosnalılar silahlarını geri istediler. Hollandalı komutan Tom Karemans bu isteği reddetti. Yine aynı komutan Sırplarla anlaşarak şehri koruyan askerlere çekilme emri verdi. 11 Temmuz 1995'te Miladiş komutasındaki Sırplar geldi, evlere el bombası atıp köpekleri içeri saldılar. Köpekler çıkınca evleri ateşe verip karargahın kapısına dayandılar. Karargahdaki askerler ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Hollandalı komutan askerlere kapıyı açın emrini verdi. Karargahın kapısı açıldı, silahsız Birleşmiş Milletler'e sığınmış binlerce Bosnalı'ya, Çoluk çocuk demeden dünyanın gözü önünde soykırım yapıldı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Manhattan'daydı. New York'un göbeğinde. Ama demir adam uçup gelmedi. Kaptan Amerika'da yetişmedi masumların imdadına. Dünyaya özgürlük getirmeye meraklı Amerikan askerleri de gelmedi. Bu insanların özgürlüğünü sağlamaya. Sırp canavarları Srebrenica'ya girerken Miladiç kameralara şunları diyordu. Bugün 11 Temmuz 1995. Sırplar için kutsal bir günün yıl dönümünü kutlamadan önce Sırp-Srebrenisa'dayız. Bu kenti Sırp milletine armağan ediyoruz. Osmanlı'ya karşı gerçekleştirdiğimiz ayaklanmanın anısına Türklerden öç alma vakti gelmiştir. İşte bu söz Profesör Dr. Haydarbaş'ın Ermeni soykırımı iftirası ile yaptığı tespitin ne kadar doğru olduğunu gösteriyordu. Soykırım dedikleri coğrafyada oluşan Müslüman-Türk kimliğiydi. Sırp cani aslında etnik olarak kendisiyle aynı soydan gelen Bosnalı Müslümanları katlederken Türklerden öç alıyordu. Dünya da aynı sebeple bu soykırıma göz yumdu. Ne mutlu Türküm diyene anlayışıyla sahip olduğumuz kimliğimiz bizim en değerli hazinemizdir. Amerikan destekli, diyalog faaliyetleriyle gençlerimizin üzerinden giysi çıkarır gibi çıkartılmaya çalışılan aslında Türk kimliğidir. Diyalog faaliyetinin önünü kesen, Türklüğün gerçek anlamını millete tekrar öğreten Doktor Dr. Haydar Baş ise bizim gerçek kahramanımızdır. Marvel, Amerikalı yalancı kahramanları ile gözümüzü boyasa da biz gerçek kahramanlarımızı biliriz. Vatanımızı Haçlı işgalinden kurtaran, coğrafyada emniyet sağlayan Mustafa Kemal Atatürk, bu milletin gerçek kahramanıdır. Cephede, anlaşma masasında ve entrikalarla alt edemedikleri gazi, dünyanın gerçek yenilmezidir. Ermeni, Rum, Keldani, Yezdani, Sırp, Kürt, Arnavut, Çerkez, Türkmen ne varsa ilmek ilmek işleyerek ehlibeyt sevgisiyle coğrafya insanına Türk kimliği kazandıran Hacı Bektaşi Veli bu milletin gerçek kahramanıdır. Biz onların çizgisinde kimliğimizi koruduğumuz sürece Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ın 24 Nisan tweetinde belirttiği gibi ne deseler ne yapsalar boş bu vatan bizimdir bizim kalacak. Seçil Mumcuoğlu